Özellikle bu aya yönelik olarak tarama programlarımıza özellikle katılmaya çalışmamız gerektiğini yani 40 yaşından itibaren hem Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde hem de dünyadaki birçok tarama programlarının önerdiği şekilde mamografi taramalara katılmaları gerektiği 18 yaşlardan itibaren de kendi kendine meme muayenesi ve 20 yaşlardan itibaren de dönemsel olarak hekim muayenesine gitmeleri gerektiklerini vurgulayarak sözümü bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.